Merhaba, Diyada raf takibi yaptığımız stokları nasıl görüntüleriz? Depo yönetim sistemi ve ardından raf yerine giriş sağlarız. Ekranın sol tarafında daha önceden tanımladığımız raf yerlerini, ilgili raf özelliklerini, sağ alanda ise raf yerlerinde bulunan stokları görüntüleyebiliriz. Seçeceğimiz herhangi bir hücreye tıkladığımızda, ilgili hücrede bulunan stok miktarını, birim adını, stok kodu ve açıklaması ile birlikte görüntüleyebiliriz. Altında bulunan seri lot alanında ise, stoklar alanında hangi stokun üzerindeysek, o stok'a ait seri lot bilgileri, raf yeri ve miktar bilgisi ile beraber listelenecektir. Aynı şekilde bir stoku aratmak istiyorsak, ilgili stokun barkod numarası, seri numarası, lot numarası veya stok koduna göre arama sağlayabiliriz. İlgili stokun hangi raflarda bulunduğunu, Raf yerlerinden hangi hücrede, hangi miktarda olduğunu ise stoklar alanından görüntüleyebiliriz.